Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Bugünkü videomuzda tabii ki araçlarla ilgili olmayacak. Bugünkü videomuz sağlıklı beslenme ile ilgili olacak. Ve ayrıyeten spor aktiviteleri ile ilgilendiğim için yani şu an fitnessi bıraktım. Bir 5 ay önceden bıraktım. 5-6 ay önce bıraktım fitnesi. Şimdi boks yapıyorum. Boks yapıyorum ama tabii ki takviye besinleri kullanmayı ihmal etmiyorum. Elimden geldiği kadar boks haricinde Tekrardan fitness hareketlerini yapmaya devam ediyorum. Elimde kullandığım alet edevatlar da var. Onları da kullanıyorum. Ee, şu an takviye olarak ise kullandığım vitaminleri ve ayriyetten besinleri paylaşacağım sizlerle. Ee, bunları ben e, ana besinler olarak ve ayriyetten opsiyonlar olarak ayırıyorum. Yani sürekli kullanmadığım besinler de var içinde. Ve hep beraber gelelim bunları görelim. Evet arkadaşlar burası gördüğünüz gibi benim besin kaynağı. Olan yerim. Şunları yeni aldım. Ee, bu SSN Sports'un ürünleri. Şuradaki gördüğünüz bütün hepsi. Şu hariç. Bu da saplanlar. Ee, şöyle. Ürünleri size teker teker hepsini anlatayım. Sırasıyla e, şöyle göstereyim. E, bu multivitamin'i ilk başta kullanmaya başladım. E, bu multivitamin'i tek başına ve ayrıca şu balık yağı ile, omega 3 yağı ile kullanıyordum. O, bunun faydası çok arkadaşlar. E, ben faydasını gördüğümü düşünüyorum. Bunların ikisini kullanmaya başladım ilk başta. Multivitamin de zaten şurada değerleri görebilirsiniz. Şöyle size değerlerini göstermek istiyorum. Şurada yazar. Vitamin B1, C, B13 ve ayrıca bir kapsüldeki değerleri yazar. Minik yazar. Bunlar tabii ki multivitaminde de hepsi var. Yani şunu demek istiyorum. Şurada gördüğünüz mesela şu. B12, B6, daha sonra B3 vitamini ve ayrıca kafein çinko. Bunlar var. Bunları kombinasyonu şurada gördüğünüz kombinasyonu daha sonradan aldım ben. Bunları almamdaki sebep bunları denemek için aldım. Yani faydasını görecek miyim veya hissedebilecek miyim faydasını diye aldım. Şöyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz multivitamin bunların bir çoğunun kısmını karşılıyor. Şu kafein hariç olması lazım. Kafein bunun içinde yok diye biliyorum ben. Hemen bakıyorum. Kafein evet. Şu an yani yazılanlara göre kafeini ben tam göremedim burada. Bunları kapsıyor bu multivitamin. Ama tabi ki e, bu bir kapsül olduğu için e, bunun miligramları düşük oluyor. Ama burada ayrı ayrı aldığımız zaman daha fazla takviye almış oluyoruz. E, bunun ana gayesi bu. Eğer tek bir tane kullanmak istiyorsanız, uğraşmak istemiyorsanız ve ayrıca yeterli geleceğini düşünüyorsanız multivitamin alabilirsiniz. E, bu şekilde kombinasyon ayrıydı. E, şimdi daha sonra ne yaptım? kombinasyona değişikliğe ektim. Bu multivitamini buradan çıkarttım. Bu bitti zaten fazla bir şeyinde kalmadı. Bunu buradan çıkartıp balık yağı takviyesiyle bunları kullanmaya başladım. Bu kafeini kullanmaya başladım. Takviyeler bu şekilde başladı. Daha sonradan e, tabii ki olmazsa olmamız proteinimiz. E, Proteini saplamalıklardan alıyorum arkadaşlar. Saplamalıkların proteinini kullanıyorum. E, şu şekilde e, 21 gram bir porsiyon da 21 gram. içinde e, ölçeği var zaten. Görürsünüz ölçeği. İçinde ölçek var. Bu şekilde e, şunu da söylemek istiyorum protein almayacağımız zamanlar yani doğal beslenem dediğimiz zamanlar ise şurada gördüğünüz gibi tabi ki yulafa geçiyordum ben elimden geldiği kadar doğal beslenmeye çalışıyorum yani protein değeri mesela yulafta 100 gramda 12 gram gözüküyor bazen yaptığım ise yani şöyle söyleyeyim protein tozu yulaf ve ayrı etten yağsız sütü karıştırıyorum bunun için bir kombinasyon yapıyorum bu şekilde kullanıyorum bunları. Bir protein, süt, yulafı birbirine iyice çırparak kasenin içinde. Bunları bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde yaptığım zaman kombinasyon daha da güçlü oluyor. Yani buradaki proteinle ayrıca buradaki proteinle takviyesi geliyor. Ve Ayretten sütten de protein geliyor. Yani bu şekilde arttırmış oluyoruz. Ancak tabii ki şöyle bir durum var. Protein kadar karbonhidrat değeri de önemli. Bunu da göz ardı etmeyin. Ve ayrıca bu proteini genelde şöyle yani. yani beslenmesiyle çok fazla dikkat etmeyen kişiler kullanır veya daha da böyle ağır sporlar uğraşan. Mesela ben şu an boksla uğraşıyorum. Bundan kaynaklı böyle takviyeleri kullanıyorum. Şurada gördüğünüz bu da supplement tozu. Dışarıda gideceğiniz zaman herhangi böyle dışarıda genelde sağlıksız beslenme olduğu için böyle bir şey aldım. Dışarıda bazen protein tozu koyuyorum. Ben yere geldiğinde takviye kullandığım bunları koyuyorum içine. Bu şekilde yapıyorum. Bu bir de şöyle sesleniz sporttan aldığım ketçap var. Bunu ilk defa aldım. Burada yazan low fat, low sugar. Yani e, fit vücut için. Yani bu şeker olanı düşünülmüş. Yani fitness yapanlar için yani bu sporla uğraşanlar için yapılmış bir e, ketçap. Deneyeceğim bunu. Denemedim. O yüzden e, tadı hakkında hiçbir fikrim yok. E, bunu kenara alıyorum şöyle. Daha sonra e, göstereceğim başka hangi kombinasyonlar var. E, şurada gördüğünüz gibi bazen e, Mesela çikolata çektiğiniz zaman canınız e, önerebileceğim en iyi çikolatalardan biri şu an bu var arkadaşlar yüzde 85 kakao oranı bitter çikolata. Buna dikkat edin. E, normal beyaz çikolata veya çikolata yiyeceği yemeği tercih edeceğinizi e, elinizden geldiği kadar bu çikolatayı tercih edin. Tabii ki diğer çikolatlara da yeme ihtimali var yani yiyebilirsiniz yemeğini demiyorum ama yani yararlı olmasını istiyorsanız e, en iyi yararlı çikolata yüzde 85 kakao oranında bitter çikolata. Bunu da kenara alın. Şöyle kenara bırakıyorum. Burada gördüğünüz tabii ki keratin. Bunu bilmeyenler yoktur. Diğer lakabı bunun ayrietten saç döken diye geçer. Ama halbuki bunu araştırdım. Ee, şöyle söyleyeyim. Bunu uzun zamandır kullanıyorum. Bende herhangi böyle çok böyle saç dökmesi olmadı. Ee, şöyle yapalım Kendimi göstereyim. Gördüğünüz gibi saçlarda herhangi bir şey yok yani. Sıkıntı yok. Hani ilerleyen zamanlarda olursa da söyleriz bunu. Bunun riskini ben aldım yani. Kendim aldım risk almayı seven bir insanı. o yüzden. Aldım riski. E, faydasını gördüm mü diye soracak olursanız. E, şu an ağır spor, yani boksla uğraşıyorum. Ama fitness yaptığım zamanlarda mesela biraz daha böyle ağırlık kaldırdığım zamanlardaki performansı biraz daha etkiledi. Yani şunu demek istiyorum. 10 kaldıracağına e, 12. Yani sette biraz daha böyle performans artışı oldu. Yani ve ayrıca performans artışının dışında e, şöyle de bir durum var. Kretin e, a, e, su oranı, yani kas oranını arttırıyor. Bu bir gerçek. Yani herkes bilir. E, kreatinin bilmeyen yoktur yani. Bunu bir de ayrılıktan yani yanlış bilgi vermek istemiyorum ama etten alabiliyoruz diye biliyorum keratin. Yani bu tam bir araştırmadım bunu. Ee, yanlış bilgi vermeyeyim. Ee, sadece bir teor olarak kalsın burada. Ee, diğer kombinasyonlara geçelim şimdi. Evet burada gördüğünüz gibi e, yeni kullanacağım preverkut ürün. Yani bunu opsiyon olarak yani şöyle söyleyeyim. Deneyeceğim. E, hiç daha önce preverkut ürünü kullanmadım. Bu ilk olacak. E, ben genelde keratin, protein ve karbonhidratçıyım. Yani bu Opsiyon olarak aldım. Denemek amaçlı aldım. Bunu denedikten sonra herhangi bir fark var mı arada? Yani şu keratinle bu opsiyon olarak kullanıyorum şu an. Yani i̇kisini bir kullanabilir miyim? Onu tam emin karar veremedim. Çünkü çok fazla şey kullandığımız zaman bu de yani zarar vermeyelim vücuda. Kaş yapalım derken göz çıkartmış oluruz. O yüzden şunu da kenara alalım. Bunda da mekarnetin. Bu şekilde. Bu aldığım kombinasyonun yanında hediye olarak geldiği için. bunu Yani hediye geldi. Ben daha bunu siparişini vermedim. Daha önce de hiç lakarneti kullanmadım. Ama e, kullanan arkadaşlarımdan, lakarnetin kullanan arkadaşlarımdan çok terlettiğini söylediler. Yani e, ter, terlettiği için de tabii ki zayıflamaya yararlı olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü kendim, arkadaşım bizzat denedi lakarnetini. Ve faydasını gördü. E, burada bunlar hediye. Bu protein tozunda gelen hediye. Bu da Gainer'de gelen şeker hediyesi. İki tane şeker olması benim için çok iyi oldu. Çünkü birbirine karıştırmak zor oldu Çünkü kombinasyon çok fazla olduğu için... Bir de ayriyetten mısır gevreği var arkadaşlar. Yani ben onu da şöyle anlatayım size. Şunları bir ayıralım. Anlattım bunları zaten. Şu şekilde. Şimdi sıra karbonhidratımıza geldi. Bu Gainer arkadaşlar. Karbonhidrat oranı yüksek. Yani bu kilo ve hacim arttırmak için aldım bunu. Şu an ben definasyon yani. Şu bir aydır fazla ne spor yaptım. Ne ağırlık kaldırdık. Ne hiçbir şey yapmadım. Bir Resmen vücudumu şu an erittim. Definasyon süreci derler diye biliyorum bunu. Şu şekilde ee, gelecek olursak değerleri bu şekilde SSN Sport'tan aldım. Ve şu bu ürünü daha hiç kullanmadım. Bu üründe şunlar şu, da var. E, vitamin C, vitamin B1, B2, B3, B6, B12. E, daha sonra şurada yazıyor amino asit derken. Yani treonin mesela şu trein çok önemli diye biliyorum. Yani erkeklik ormanında önemi çok var diye biliyorum bunu. Bilginiz olsun. Ve ayrıca şunu söylemeyi de unuttum. Şuradaki ürünler şu D3 vitamini ve ayrıca şurada çinkomuz var. Bu çinko ile D3 testosteronu arttırıyor diye biliyorum ben. Şunu da söyleyeyim. Bu da kafein. Bunu opsiyon olarak kullanıyorum. Bunu söylemeyi unutmuşum bu arada. Bunu opsiyon olarak kullanıyorum. Mesela kahve içmediğim zamanlarda bunu kullanıyorum. Bir kahve fincana eşit buradaki kafein miktarı. Onu da söyleyeyim. ya Bunu içtikten sonra kesinlikle bir daha kahve içip de vücuda zarar vermeyin. Bu sefer çarpıntı yapar kalpte. Bunun bilginiz olsun. Ya Bunlar böyle bu, bu şekilde şu anki kombinasyonun bu şekilde. Mutu vitamini aradan çıkarttım. Ee, bu şekilde kombinasyon buranın. Bu opsiyonel olarak mesela. Kahve içmedim mi? Bunu çenere çek. Kahve içtiğim zaman ise ne oluyor? Bu otomatikman diskalefi olmuş oluyor. Bu şekilde kullanılıyor bu. Ee, daha sonra işte şu karbonhidrat'tan bahsediyorduk. Bunu daha dediğim gibi kullanmadım. Burada bir yazan vitaminler mesela var. Kullandığımda bakalım nasıl bir sonuç alacağım. Bu sonucu aldıktan sonra tabii ki sizlerle de bunu paylaşırım. Bu da hediye arkadaşlar. İsterseniz sporttan gelen hediye. İçinde B6 vitamini var. 24 gram protein. 5.4 gram BCA var. 4.3 gram glutamin var. Yani şu an bu kombinasyona baktığımız zaman güzel bir kombinasyon olarak gözüküyor. Arkasında şöyle değerleri de görüyorsunuz. Bu hediye olarak geldi. Tabii ki bunlara bakacağım. E, tabii e, şunları da paylaşmayı unuttum sizlerle. Bu arada. Şu gördüğünüz yazı üstünde e, B6 neden gerekli. Bakın gördüğünüz gibi B6'nın açıklaması altta zaten adam gerekeni açıklamayı yapmış. B6 vitamini yorgunluk ve bitkinliği azalmasına katkıda bulunur. Yani bu ve altının değeri ee, o yüzden diğer bunda yani karbonhidrat da kullanmaların sebebi de büyük ihtimal buydu. İşte bu çinko mesela. Çinkonun ben faydasını gördüğümü düşünüyorum. Hem e, şurada da yazıyor zaten. Çinko normal cildin saçın tırnakları, kemiklerin ve görme yetisini korumasına katkıda bulunur. Yani bu şu ikisini ben çok böyle değerli buluyorum arkadaşlar. Yani bu içgüdüsel olarak da bir şey herhalde. Ee, şimdi B12'ye gelelim. B12'de şöyle. B12 vitamini. Normal kırmızı kan hücresi oluşumunda katkıda bulunur diyor. Bu şekilde. Ama tabii ki dediğim gibi bu kombinasyonun içinde bulunduğu için yani bu karbonatüratın içinde bulunduğu için belki bu kombinasyonları bitirdikten sonra tekrardan bir düzenleme yapabilirim. Bunu da söyleyeyim. Burada da şunları da paylaşmak istedim arkadaşlar. Bunlar da hediye. Anahtarlık. Gayet de güzel bir anahtarlık. Sesine Sport'un havalı bir anahtarlık. Şu gördüğünüz bileklik de Sesine Sport'tan geldi. Vigors of Alpha yazıyor. Şöyle. Alfa yazıyor. Yani bu alfanın gücü diye geçiyor diye biliyorum. Az çok İngilizce'miz var ama alfanın gücü diye biliyorum bunu. Ee, şimdi bu ürüne gelelim. Bunlar sağlıklı, atıştırmalık olarak aldığım ürünlerden biri. Yani ilerleyen zamanlarda e, mesela bir şey yaptığımızda mesela e, bu genelde şöyle oluyor. bu Az önce yulafı gösterdim ya mesela. Bu yulafı robotta çekerek toz haline getirip, un haline getirip böyle bir kraker tarzı yani böyle bir gofret tarzı yapıp üzerine de bunu sürerseniz çok yararlı bir şey olabilir mesela. Bunun da değerlerine gelecek olursak bu normal e, değerlerinin biraz daha yüksek değer bir de. de şöyle söyleyeyim. Mesela e, 100 gramda 28 gram protein olduğunu gösteriyor. Ve Ayretten sadece protein değil e, karbonhidrat değeri de 17 gram. Yani gerçekten mükemmel bir değerlere sahip. E, yağ oranı biraz 35 gram çok e, gözüküyor ama yani bunları çok bir şey diyemeyeceğim. Bu yavrunu çok gerçekten kafamı karıştıran konulardan biri. Bu konu üzerinde biraz daha böyle araştırmamı yapacağım. Yani yanlış bilgi vermiş olmayayım. Bir de şu an buraya koymadığım ürünlerden birisi var. Bunu da es geçmişim. Bunu da son dakika ekleyelim. Evet gördüğünüz gibi bu krem fıstık. Bir de kullandığım ürünlerden yani doğal olarak beslemek için kullandığım ürünlerden biri bu. Protein oranı yüksek olduğu için 22 gram. Bu şekilde Gold krem fıstık bu arada. Bunu da kullanıyorum. E, tadı güzel yani. Ben seviyorum yani fı, krem fıstığı. E, bu şekilde bunu e, yazan değerlere bakalım. E, bunda ya şu doymuş yağ oranı ya, pardon karbonhidrat oranı bunda var. Be. Mesela 30 gram karbonhidrat var. E, hem protein oranı yüksek hem karbonhidrat oranı yüksek. Gerçekten yani sporculan olmazsa olmaz bir ürünü bu. E, bu üründe çok değerli ürünlerden biridir. Yani hiç göz ardı edilmeyecek bir derecede benim için yani. Tabii ki kişiden kişiye değişir. Ama bence bu ürün de es geçirmemesi gereken doğal ürünlerden birisi. Evet arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi kombinasyonumuz bu şekildeydi. E, burada eksik olan kombinasyonlar var. Şu an e, mısır gevreği. Mesela mısır gevreği bu gösterdiğim karbonatüratın yerine kullanabilirsiniz mısır gevreğini. E, bu şekilde veya şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela mısır gevreğini sütle karıştırıyoruz ya mesela. Az önce gösterdiğim yulaf protein süt kombinasyonunu yerine mesela karbonhidrat daha sonra süt ve ayretle mısır gevreğiyle karıştırarak yapabilirsiniz. Ben bunu denemedim. Deneyeceğim. Merak ettim çünkü. denemek istiyorum. Ve ayretten ilerleyen zamanlarda da mesela protein tozundan mesela tatlı yapıyorlar mesela. Böyle sağlıklı beslenmek amaçlı. Ben genelde beslenme konusunda mesela sabah kahvaltıda genelde yumurta yerim. Genellikle es geçmem. Genellikle hep yumurta yerim. Günde nereden baksanız her gün e, yani evli olduğum sürece genelde 3-4 tane yumurtayı yerim yani arkadaşlar. Şu ana kadar çok şükür e, herhangi bir sıkıntı yaşamadım yumurta konusunda. Hani mesela kolesterol olsun vesaire. Hem de, e, sporumuzda yaptığımız için, hareketli olduğumuz için. E, vücudunuz ne kadar hareketli olursa, tabii yeri geldiğinde vücudunuzu dinlendirmeyi de bileceksiniz. Yani hep böyle hep hareket, hep hareket, hep hareket, hep hareket yaparsanız bu sefer vücudunuz yorgun düşecek ve tükenmiş olacaksınız. E, tükendiğiniz zaman da bu sefer ne olacak? Ne iş hayatınızda ne özel hayatınızda? Verim alabileceksiniz. O yüzden hem uyku kalitenize de dikkat etmeniz gerekiyor bu işleri yaparken. Hem planlı programlı olmanız gerekiyor. Her işin başı disiplinden geçer. Bu sporda disiplindir arkadaşlar. Hem disiplin hem tabii ki biraz para da yiyor. Bu, bu fitness ile uğraşanlar genelde bodybuilding derler. Bu işte uğraşanlar genelde bunlara da yani kullanırlar. Kullanmıyorum diyen yalan söyler arkadaşlar. Çünkü yani bu ürünleri kullanmadan şu anki günümüzün şartlarında doğal beslemek çok zor. E, tabii ki elimden geldiği kadar doğal da beslenmeye çalışıyorum. E, şöyle söyleyeyim. Bu Yani şöyle söyleyeyim derken Yani bu Bunun haricinde mesela bunu kullanmayanlar gidip de Mesela e, hap derler. Bu straight hap falan var. Böyle straight falan var. Ben hiç bu işlere girmedim. Çok fazla bilgim yok. Böyle spor sonunda duyduğum kadarıyla Şey yapıyorum. E, bilgi veriyorum size şu an. Ben kullanma taraftarı değilim. Yani gerek duymuyorum. Ne gerek var yani böyle şeylere. Çünkü sonuçta ben bir yarışmaya hazırlanan bir insan da değilim. Yani normal standart günümü yaşayan, dengeli beslenme ve sağlıklı beslenme önemseyen bir insanım. O yüzden buna gerek duymuyorum. E tabii ki ben de yeri geldiğinde böyle tabii ki beslenmemizi kaçırıyoruz böyle. E, aburcu burada bazen yüklendiğimiz oluyor, olmuyor değil. Elimden geldiği kadar mesela e, aburcu burada mesela tatlıyı mesela tatlı ürününde çok abartıya kaçıyorum. Bunu da e, elimden geldiği kadar kendim mutfakta e, tatlıyı mesela e, nasıl yapabilirim diye mesela kendim deneyerek bir şeyler çıkartacağım ortaya. İnternette de gördüğüm videolardan da deneyerek tabii ki yapabilirim bunu. E, bu şekilde tatlıyı da dengeli beslenmiş olabiliriz yani mesela protein tozuyla yum, yulaf ununu karıştırarak mesela tatlı yapabiliriz mesela yumurtayı da falan. Yani normal un kullanmak yerine yulaf kullanabiliriz mesela robottan geçirip. Ya bunun gibi bir şeyler yani böyle bir örnek vereyim yani. E, bugün de böyle bir video yapmak istedim. Hep böyle sürekli araba araba araba araba olacak değil. E, sadece arabalarla ilgilenmiyorum yani tabii ki iş hayatına önem veriyorum. Elimden geldiği kadar iş hayatını ön planda tutuyorum. Bu benim için önemli çok önemli. Bunu da söyleyeyim. Şu hani iş hayatını yaparken de tabii ki kendimizi de ihmal etmiyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimizi de hem kendimizi normal sadece sporla geliştiremezsin, geliştiremeyiz kendimizi. Diğer konularda da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela bunun haricinde bilenler biliyor beni. İngilizce kursuna gidiyoruz. İngilizce kursunda bu aralar boşladım. O da işlerimin yoğunluğundan dolayı. Hem şu anki işimden dolayı ve ayrıyeten işimin dışında bir de hobi olarak araçla ilgilendiğim için e, bu aracı ben şu an satışa, satış gerçekleştirmem gerekiyor. Bu arabayı satmam gerekiyor. E, ilerleyen çünkü daha önceden de videolarda bilgisini vermiştim. E, şöyle söyleyeyim yani. E, bir iş yapmaya çalışıyorum. Ek iş hazırlıyorum. Ek iş plan içerisindeyim. Hem atölyenin işini hazırlıyorum. Hem ek iş olarak para kazanabileceğim bir işe atılmak istiyorum. Ondan kaynaklı arabayı değiştirmeyi düşünüyorum. satacağım yani. Şu an ustada araba. Verdik ustaya. Her şeyi bitirdik. E, alt tabanı arkadaşlar söylemiştim. Alt yeni diye ama e, yapan ustalar e, bunu daha önce ben aldığımda yapılmıştı e, ben de çok böyle arabayı alırken dikkat etmedim yani bakmadım şöyle dikkat etmedim araba maalesef yeniydi ben satacağım için çok böyle altında e, çürük gözükmüyordu yani e, tofaşa göre iyiydi yani altı ama maalesef macun çekmişler altına e, ben de dedim yapılacakken adam akıllı yapılsın macunu komple indirdik altını şu an yaptırıyorum arabanın e, yarın yani pazartesi arabayı teslim alacağız Allah'ın izniyle bayretten Diğer eksikleri de vardı arabanın elektrik aksamında. Marş motorunda kaçınma vardı. Bunlara da baktırdım. E, v a arabanın e, rot baş ayarı yani rot ayarı yapıldı. Araba yapılacak. Tabii ki daha gitmedim. E, yapıl, yapsın, yapılsın ne var ne gerekiyorsa yapılsın diye bilgisini verdim. E, tabii ki arabaya bakmadım. E, arabaya da bir bakacağız. Alt tabana falan nasıl yapmışlar. Kütür de atılacak bu arada alt tabana. Bunun da videosunu gelecek. Göstereceğim size bunları da. E, tabii ki konumuzu dağıtmıyoruz. Çünkü konumuz bu olduğu için o konulara da diğer bir videolarda sizlere bilgisini veririm. Bir diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer videoyu yararlı bulduysanız, kanalı yararlı buluyorsanız veya yani öyle yani memnunsanız kanaldan abone olun yani. Abone olursanız seviniriz. O yüzden size güveniyorum arkadaşlar. Abone olacağınızı biliyorum. Bu videoyu es geçmeyeceksiniz. Bu arada elimizi de kestik. O yüzden böyle gözüküyor. Bunun içinde kusura bakmayın biraz şöyle duruyor. O yüzden neyse arkadaşlar videoyu kesiyorum burada. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri.